8 doğumlu, Akkent'te doğumlu ee, Babam Mehmet Kasap, annem Fatma Kasap Doğduk doğduk, buradayız yani Bir yere de gittiğimiz yok, 6 tane Oğlan kardeşim var, bir kız Kardeşim var, yine onu bırakmaya gittim evine ee, Bunların içerisinde Üçü vefat etti Üçü, biri 93 yaşında Biri 85 yaşında kardeşlerim. Ben de 75 yaşındayım En küçükleri benim abam var o da 82-83'tür o da öyle. Yani bizim başımızdan geçenler bunlar bu şekil. Tarla bağ eskiden böyle nerede bulacaksın altıyla ee, yüka ekmek bilirsiniz. Bunu tarlaya bağa gittiğim zaman yüka ekmek arasına böyle gorduk Yani hani sucuğu koyuyorlar ya şimdi. <gülüyor> o şekil eskiden bu gök peynirler, o toluklar da yine nerede bulacaksın o peynirleri? Onları böyle ekedik üzerine, böyle yedik soğan, işte tarlamızdan kakan mercimeğimiz, nohudumuz, susamımız, yani tarlamızdan kakan e, buğday, arpa. E, o zaman yani buğda hastalık yoktu. Çünkü formül çıktı, her şey tirlendi yani. Eskiden bu vatandaş kendi mahsulünü yiyordu. Formül var, biz bilmiyorduk yani. Sonra bu akkente ben kanser diye bir şey duymazdım. E şimdi var yani çok. Allah kimsenin başına felç. Eskiden ben yani bazen tek olur da şeytan karışmış derlerdi. Ha böyleydi yani. E şimdi bakıyorum ben şu olmuş, bu olmuş yani o gudada doktor olduğuna göre bu gudada yani şey var. İlaçlar kendimiz kullanıyoruz yani şeye, formül. Bağlarımıza, yüzümüze kendimiz kullanır kendimiz ayırcı yiyoruz. Yani böyle işte bizim işler böyle yani. Çocukluğum nasıl geçti Kemal Çocukluğum amca. efendim ben eh, şimdi 60'da 58'de asker oldum. Buradan Amasya Eriğitim Tugay'ına. Gitti oradan 15 gün çiğimize galarak dağıtıma kalarak Samsun'a gittik. Oradan bir sağlık raporu çıkarttırdık. 15 gün orada kaldık. Ondan sonra tekrar Amasya carcıruma geldik. 15 gün sonra da bizi attılar dokuz tüm sarı komşu. Karın bol oldu yere. Mindir ve Televizip eski bir takavil tren vardı yani. Bu hızlı tren neden değil. Ufak tren. Oraya vardık bir indik ooo bir gar buz var Allah senin anırsın ne diyeyim sana ya Bir de garım arıyor Postallığa yanında cayır cayır. Yani nişleyeceğiz. Değilse bize bölüklere tayin ettiler. Biz ulaştırma olduğumuzdan, şoför olduğumuzdan, ulaştırma bölümüne verdiler bizi. Orada biz 18 ay askerlik yaptık Allah izin Ondan sonra geldik buraya. Ehliyetim yoktu o arada benim. Eskiden ehliyeti belediyeler veriyordu. Böyle trafik, marafik yoktu. Belediye çavuşu karışıyordu. Ehliyetim olmadığından o zamana kadar, askere gidince kadar araba kullandım ben. Geldikten ki biz şeyde, Kars'ta bu ehliyete müracaat etti. Sarıkamış kaza, şey, e, vilayet. Orada ben 3-4 sefer imtama girdim. Direkt şeyle, motorla trafiği kazandım. Garço olduğundan beni bir imtiham edemediler, direksiyon imtihamı. E bir İzmirli polis vardı. Sana gel bakalım hemşerim dedi. Sen nerelisin, ben Denizli'yim dedi. Bir de İsa Bey'den bir trafik polisi vardı. Senin hemşehrin de iş yok dedi. Seni kalksa dedi bir imtiham seni ehliyete alsın dedi. Senin direksiyonun iyi. Senin tezkere ne kaldı dedi. Ben dedim işte bir hafta on gün. Sen dedi git memleketine bu dosyanı iste. Memleketine gir dedi. Orada becerirsin sen bu işi. Şey. Biz buraya geldik mıracaat ettik. Oradan dosyayı istedik trafiğe. Trafikte gel geldik iki sefer. Üçüncüde biz bu işi kattık yani kazandık. Eskiden es, bu BP'nin yanından pamukkkaye bu pamukkkaya doğru gidiyoruz İki sefer 3 sefer girdik bize ehliyet aldık Ondan sonra yengegen şanlandım ben görücü usulüyle işte geldik gittik falan derken bir sene sonra düğün ettik de, bu yengeler Şimdilikle 50 senedir Aşağı yukarı yastığa baş koyuyoruz. Yani Allah şükür mekanı cennet olsun inşallah herkesin. Anam, babamın hepsinin. Yani hepsi iyidir. Hanım daha iyi bir güçlendiriyor beni yani böyle şey ver, gaz veriyor yani daha Türkçesi. Hani arabalara gaz verirsin de hızlı gider ya. <gülüyor> Aynen öyle. İşte böyle çoluk çocuk torunlarla iç de toruna var. Fransa'da var. Burada da Damat var tekrar, işte böyle geçinip gidiyoruz biz, tarla var. Ya yani ne diyeyim sana işte böyle yani kızım ya. Geldiğimde duydum, ne diye hitap ediyorsun sen Emine teyzeme? Hatun. <gülüyor> hatun, hatun Hatun derim ben buna. 2003'te Hacıya Vadık geldik, Allah kabul etti. inşallah herkese Allah, Cenab-ı Allah göndersin getirsin, sağ selamet. İşte böyle kardeşlerimizle iyi geçiniyoruz vatandaşlayız. Camıdan gelip eve gel, evden camiye, camiye işte böyle. Birbirimizin hal hatırını soruyoruz. Bunlar bizim yiyenler işte, gayinin olanları. Böyle kızım, ne yapacaksın işte? Düğününüz nasıl oldu Kemal Düğünümüz, abi, eski. ha, düğünümüz eski düğün neden? E, o zaman bir cip vardı burada galiba. doksan cip cip. O zaman otobüs, minibüs, taksimi yok. Eee, eşeklere Gelin almak gittiler biz tabi evin üzerinde sadıcılıa, sadıcılıa, çocuklarda bekliyoruz sadışla para terle diyoruz böyle, garaj uzak gidiyorlar, biz şey alıyoruz yani ona da biz şey alıyoruz, biz gelin almak gitmiyoruz. Bunlar gittiler eşeklerle bir de deve çangları var ama çanglar böyle, Kimisi vuru var ya yani langır langır langır, bunu da bir beygire indirmişler ata. o zaman şeyler vardı. Ya, ne dedim sana, ne diyorlardı onlara o hım, enter enter vardı o zaman şeyli yani ha, o şekil eşeklere eşyaları, parçaları sandığı sepeti sardılar. Bu da önden a bakalım, bura geldik biz de bunu koltuklamadık o zaman koltuk multuk yoktu yani. yani. Ne diyeyim sana ya işte böyle çocuklarla. Para terletirdik, karın uçak giderdi biz ondan leşe alırdık. Böylelikle düğün ettik Allah'ın izniyle işte bu, bu hale geldik. Ne yapalım biz? Şimdi hali. nasıl geçiyor zamanınız Emine teyze ile? Aa, şimdi hinde daha şey yani. Şimdi, esas böyle zamanda insan birbirine dayanışma. Ta öyle yani. Şimdi, biz bir biz bir yere gideceğimiz zaman birbirimize haber veririz. Telefon eder beni veya ben onları ederim. Böyle yani işte. Hiç dövüş kavga olmadı mı? Bununla nasıl dövüşen? Hatunla nasıl dövüşelim? Bazı, bazı onun dediği olu var ya, bazı da benim dediğim olu işte İşte böyle yani, yetişen işte. Ortayı yolu Ha, ortayı yolu buluyoruz. Hatunlarla kavga olmaz. Hatunla kavga eden adam, yeme lokantadan yemesi lazım. <gülüyor> Öyle ya, yemek pişirmezsen işeceğiz. Ha iyisi mi? Ortayı bulacaksın yenge yüzmeyecek. Geçenlerde ben pazara gö şey gördüm sen onu. Ha öbür şey vardı ha. Cennet. Ben oradan portakal alacaktım. Elim hemen şey aldım Lailo'mu. Amca sen nişleyim burada dedi. Ben dedim pazara geldim. Nil ile geldin? Ben dedim yalnız geldim. Yenge niye getirmiş kadınla pazara gelmesin. Senin gözlerin de maşallah ne kadar güzel dedi. <gülüyor> Orada da biraz onunla şey ettik, ha seni böyle öyle kızım bizim bir şeyler işte, ha ahiri bu yani. Allah sonuna hayır getirsin. Çok uzun sürüyor mesela Emine teyzemle sen gibi, evlilikler eski ama şimdi öyle değil. Şimdi, şimdi, şimdi kızım bilhassa yüzde doksanı para bu. Gerisi de şeyden, dayaktan, şundan, bundan vesaire vesaire. Yani şeylik çoğaldı yani. Bu boşanmalar çoğaldı. Bu zaman için eskiden ben duymazdım falan karı boşamış diye ahkente 6.000 nüfusu vardı burada, 6.500 nüfusu vardı burada. Ben duymazdım yani. İşte sulamı da çıkan yiyeceksin. Ölünce kadar. Lakin hindi eşşek aldım ben sen aldım, ertesi gün salladım gitti. adamı bayanı çıkarıyor. O onu öldürüyor. O onu öldürüyor. Zor yani şimdi Allah'a mahvaz etsin zor. Eskiden böyle bir şeyler vardı ya? At abi, dede ne dediyse kesinlikle oydu yani. Eskiden bundan iyiydi vatandaş. Şimdi itibar paraya. Bunun haricinde, paradan haricinde adam şöyle dolaşıyor. Çay, sımarlıcaklığa veyahut ki beğemeyeceksin diye adam yere bakıyor. Ha. Eskiden böyle miydi? Eskiden kahvelere girdiği zaman bir imam, hoca, büyük sandallara gürt diye düşerdi. Bu vatandaş sandalle verirdi. Şimdi hacı hoca, baba, ana, beş, sıfır. Para var, çare var. Yürü! Nere, nere olursa olsun. Böyle yani şimdi. Yani. Eskiden sonra eskiden insanlık o kadar birbirine tabiydi. Bağlılık vardı, bağlılık. Hani biliyorsunuz ya, eşkiden affedersin merkeplere biz organda kaldık, çalı bulu saradık, çıbık getirdik, şunla bunla. Eskiden böyle sağlamıdı, urganla bağlıyorlardı. Şimdi Layla ipliğiyle, çekip mi kopuyor. Böyle yani işte bu işler böyle. Şimdi nasıl geçiriyorsun zamanını? Yemel Zamanı mı? Neler yapıyorsun? Şimdi... Bağ bahçe var. Oralara varıp, öyle taksınız var Allah'a şükür. O olan denize gelip gidiyor. İşte çoluğla, çocuğla, torunlarla uğraşıyoruz. Getirdiğimizden bunlara da veririz. Böyle tadı geliyor zaten. Öyle olmazsa olmuyor. Yani yalınız olmuyor, tadı olmuyor zaten. Böyle. Emine teyzem gidiyormuş bugün. E, onu uğurlayacağız bakalım. 10 <gülüyor> gün bir deniz, İstanbul seyahati yapacak bu. E, Gelmemezdi. <gülüyor> Orada akrabalar var bundan şeyin dayıları hela var, halaları var, teyzeleri var. Orada bunun da var akrabası Garaldan. Ya şehri görünce gelmeye bir şey. He, böldü sen... yani. He, bak. Sonra biz Söyle buradan. <gülüyor> Sonra bak. Çabuk gel Allah'ın izinle gittin gibi gel, gelsin gel. Beni çok yalnız bırakma. Ya bizi bırakma yani. Biz aşkı eşi pişireceğiz yani gel, sen gel. Allah belanı gelsin tabşaksın. yapacaksın? ol olsun. Cenab-ı Allah camiyi sağlığı versin herkese. Olur ya, olur. Ben olmayan yarın olur, yarın olmayın. Eskiden biz öküzlerle çift sürdük, çift. Güvenler elimizde. E buna ben çoğu öküzleri önüne düşürdüm böyle. Hayvanların önünde giderdi, hayvana da bunun ardından. Bazı da canım sıkı vardı yani, güvenleri görünce. Tamam, <gülüyor> böyle ben başlayalım. 70, şimdi Allah'ın izniyle 71 yaşındayım, Allah hayır ömürler versin cumhamıza da. Bu, e, Hacı, Hacım Cancıla'da <gülüyor> 16 yaşında evlendik. Bir sene falan nişanlı gibi durduk, gizli kapaklı durduk, bundan sevgili olduk. Şimdi biz gar ondan keri bir yolda nişanlandım ben başkasına. Bunca azım duramadı gar bir yolda illa huydu, bu uzman böyle mi vardı? Oradan hani bozulduk. Tekrar Kemal Bey e nişanlandık <gülüyor> Buna Bunu nişanlandık bir süre sonra işte tabi uzman. Olan eve geleceğiz sırada, aşamdan akşamdan haber veriyorlardı. Bugün Olan gelecek. Olan gar eline bir mendil doldurdu, içine bir garfındıktan fıstıktan, çerezden bir şeyler katardı içine. Do Seymour oradan kaybolurdu, gariden olurdu. Kız damada görünmezdi gar. Beni eve başka bir eve kaçırdılar gar Olan gelecek diye bundan annem rahmatlık oturdular, konuştular. Ben biraz sonra gar durdum, duramadım geldim neyse. Baktım bunca hazırlanıyor, gidecek <gülüyor> <gülüyor> Çakar, bir yolda bir sonra tabi bu yanlı Bunlar kalabalık kar bunlar altı olan Bir kız bunlar yedi kardeşim Ben de eğer birisini unuttum mi Bunlar o kadar kalabalık e Biz de üç kardeşiz bir tane abim var İki de ablam var büyük kardeşlerim var hani Biz üç kardeşiz kar bir tane ablam var Bizim düğünün zamanı geldi kar Neyse o zaman için bir kadın yemekçi tutuluyordu 5 altı türlü yemek yapılıyordu Akşamdan kına gecesinde gar dünyada olan içeri katılmıyorlar. İki tane kadın devci vardı gar böyle elinde. Devci diyor çalkı, deniliyor. Uzmanlı çalgı deniliyor. Tungaz gar kadar kadın elbisesi varsa kıymış, pürmeleri pürünmüş, girmiş yüklüğün arkasına. Uzman yüklük arkasına, şimdi balkon pencere deniliyor. Uzman yüklük arkası deniyor gar. Eskileri hitap ediyoruz. Bu gar yıprın arkasına başını uzadı. <gülüyor> olan var orada bu gar yine bir daha pürmüğüne çekiyor der ki böyle bir sıra. Bebene gar işte o uzman da garnışanlar böyle. Uğraladı Garhanı Kına Gecesinde Uğraladı. E dövdü. Neden dövdü? Ya e, işte ikisi getirmiş. Ben de ayran diye evi sıvadım. Ondan dövdü. Ha e, uzman gar hadi hani şey derlerdi gar böyle bir şak, şak yapılırdı garhana horata şey derdi. E sabahı oldu. Tabii düğün hitabı oldu. E beni gar biçip getirdiler. Bir at getirdiler. E, sözüm gar iki tane merkep Sözüm şeye ağare. Onun bir yanında bir sandık, bir yanında bir yatak sarıldı. Bir yanında dört yastık, bir yanında bir organ sarıldı. Gelin atta ömde öteki eşyalar arkada. Böyle bir zaman gar burası Gran Köy denirdi gar. Gran Köy'ün mevkisi. Buraya geldik gar. Ben şöyle bir de atın üstünden hele bakiyan gar tepelere doğru korkuyun düşeceğen diye attan tabii. Buna hemen iki kişi oradan kucak gelini göstermiyorlar, buna gelini göstermeyecekler. Bu hemen içeri bunu sakladılar, uzman, damat saklanıyordu. Geline görün nasıl oluyordu askerde eski adetle, ölüydü. Neyse bu böyle oldu, geçti. İşte böyle bu kadar. Allah izin verdi. 50 yıldır ikimiz bir arada. E, zamanımıza göre çok iyi günler geçirdik. Allah razı olsun. Bir böyle bir kötü sözde bulunmadı. Bir etme vurup da beni böyle bir sürüp çıkarmadı. Allah bin kere razıyosun, çok memnunuz. Daha yine kere de hani şimdi bu diyor ki sen karşımda geleceksin. ben diyor ki karşımda geleceksin. şimdi şu günde gari. Hani Allah razıyosun, damatlarım da çok iyi. yiyenlerim çok iyi, bu benim abimin oğlu işte. Üçcüğü bu. Bunlar da hani hatır sayılar, hala diye seviyorlar sayılar. Allah'ın izniyle hani hepimizin hepsinin yanında sevgimiz, saygımız çok. Allah razıyosun bu zamana kadar hani bir kötü işte bulunmadık. Hani köyümüzün şeysi böyleydi kızım. Sizlerden de Allah razı olsun. Seyip sayıp gelmişsiniz. Ye. Allah hayırlı işlere, hayırlı günlere. Demel <gülüyor> amcamın bu mavi gözlerine mi vuruldun ha, o ne zaman? Ne diyorsun sen bir dak var diyor o zamanla. <gülüyor> bir dak vardı. Da. Yani bir, bir öyle bir betmamalede bulunur da bir kötü sözde bulunur da birbirimizi kırmadan, yarmadan şu zamana Allah razı olsun hani çıktık. Rabbimiz de varmış. Ya da mübarek yerlere nasip et Allah. Oralara gittik. Yine orlardan da sevgiyle, saygıyla birbirimizle döndük. Şimdi bugün günde de çoluğumuz, çocuğumuz da bizi çok sevip sayıyor. Allah razı olsun kızım fena. Hani öyle bir kötü şeyimiz olmadı bu güne kadar. Tabii bunun annesi boşu, benim annem bu. Onlar rahmetli oldular. Böyle bu anda işte bu zamana kadar sürdürdük bari. Çok şükür. Yani daha bir şey günler görmedik bari kızım elhamdülillah. Bu da anacığım. Şoförlük yapmış, yolcu taşımış, ee, Ona çöför... girersek içinden çıkamayız garip. <gülüyor> Şoförlük yaptı. Sabah üçte biz kalkardık gari. Ben akşamdan sopayı doldurdum gar o zaman yaş yakacaklar. Bunu üşütmeyeceksin. O sopayı yakacaksın, bunu yedireceksin, yedireceksin yollayacaksın gari. Öyle bir o zaman çay falan yok da bir şerbet falan oluyor hemen bir etmek ya yarım etmek sulanıyor kaç sulanıyor onun için hemen bir peynirden zeytinden bir şey buluyor ilk yeng ha ha onu giy ve hoş de içip özme çayı falan ne bulacaksın o zaman hiç yok bunlar gider gari biz uurları sonra kadar çıkarız arkalarından o zaman daha gelmez bunlar kocaköyde bunlar üç, iki kişiydi işte iki, iki vasayit vardı bunlardı gari biz bakardık gari bunlara ha zeytinden çıktı ha şavkı çıktı Mesela iyi de bakıyız gar biz bundan ışığı çıkacaktı, biz göreceğiz diye burada o ayda. bekliyoruz. Bekliyoruz gari, hepimiz bekliyoruz. Anası rahmatlı gari, annem rahmatlıktı, Bizyle şey olurdu gari. Hani, ondan kere yolda bu arabaları babalar rahmetli oldu, arabalardan ayrıldılar. Allah bir de bir müteahhit işi verdi buna, kaç de onda çalıştı, dışta durdu. O zaman kadınlar bu köyden çıksa anneler babalar taracak diye gidilmiyordu. Beş sene denizde durdu bu müteahhit ile beraber, orada çalıştı. 11 Mütahit gene bir daha bir sağ olsun bize de çok hani şey etti. Bu o zamanla hani oradan ben gitsem, belki de biz de Denizli'de olacaktık. Ben gitmedim gar gitmeyince, bu da ayrıldı döndü buraya geldi. Ondan kere oldu burada, fabrikamız açıldı, orada çalıştı 20 sene kadar, şimdi de emekli oldu. ya çok şükür, mürüvvetini Allah göstersin kızım. O zaman burada Kocaköy vardı. Bu o su getiriyoruz, her gün ikindiğin bir adı estimiz var, onlara su getiriyoruz. Ayşem'e kadar hadi koca su getiriyor, sabahla kuyudan su getiriyor. öyle, bunlar çalışıyor gari, bunlar arabayla gidiyor, Ayşem'e kadar bir sefer yapılıyor. Şimdi 30 dormuş mu, kaç tane var ben beklemem. Şimdi hepsi günlük denizliğe varıp geliyor, o zaman iki tane araba Denizli sabah üçte Ayşem kaça kadar dönmüyordu yani, öyle bekleniyordu. Öylelikçe kızım işte bu zamana, Allah Rabbim eriştirdi. Allah razı olsun tek olma. Allah kabul şükür olsun. iki tane adamım var kızım Allah onlardan da razı olsun. Çolunun çocuğunun serkisin sagını versin. E, yengem geldimiz var. Abimin hanımı gelir. Biz ona gömücü duramız. işte bunlar yeyenlerim. Hani öyle herkesin biring akrabasından işinden dostundan da görmedik bir kötülük. Devamlı birbirimizi sürmeden kere kendi ailelerimden de görmedim, bu zamana erişti kızım işte be, elhamdülillah. Kemal amcamı dört gözle bekliyormuşum, yukarı seyitten gelecek e, mi diye. Koyup e, İstanbul'a gidiyormuşum şimdi. <gülüyor> ya şimdi de gari öyle icap etti garip. Torundan yanına? Ee, orada da torunlar var garişti, oraya gideceğiz, akrabalar var. Bir de büyüklen kişisini ziyaret edeceğiz gari. Ona götürüyor, gideceğiz aslında da. Kemal amcam burada. Kemal amcan kalıyor, o ben gitmeyeceğim falan dedi ya. Buna bir ısrar etmedik galiba. Yolda. <gülüyor> Azıcık canı sıkar kitiye gittiği yerde dedi ya. Ha, o zaman bu aşağı şimdi park oldu gar orası. Orası bir kızın altınınla kazıldı biliyor musun? Bir kızın altınınla orasını kazdıranlar büyükler bizim hesaplarımız. Demişler ki hani buranın suyu parayla satılmasın. Burayı evdam olarak gene satılmasın Hani oraya sataları böyle bir şey olursa hani ulan şey olmaz gibicesine cesine gar öyle inanç varmış oralarda. biz oradan gar getirdik hümelerden süzzeldik işte dülmetlerden süzzeldi onu onlara hamur yoğurduk yani Şimdi de şey kalktı gar oranın yorakları vardı oradan su oradan su gelirdi oraya, su genelde onu da devamlı bizim merkketlerde ikişer arkada sağdık onlara su getdik onlara hamur yoğurduk, yemeğimizi bir e, vardır, kuyularımız vardır. Şimdi kuyular da kapandılar. orları da kapattılar. Orlardan da su getirdik. Onlar da içme suyumuz olurdu yani. O zaman somuva, var? Birbirimizin yanına geldiğimiz zamanla e, bir kupa içeceğimize yarım kupa içelim suyu dükenmesin gibi anlamda bulunurduk. Şimdi gar, çok şükür ortalık, bolluk, bereketli her yerlerimiz. Harun harun, sula Öylelikçe kızım, e, öyle seyve de donsuz ama halvat demiş ondan kere çökeliz de Hıdır'la ellaz demiş bunlar hindi bu Hıdır'la ellaz bu ailede bu şeyde birleşirler birleşirler Hıdır'la ellaz demiş ki hani hangimizin şeysi doğru hangimizin doğru dedi ki biri demiş ki hadi bakalım demiş tulubun üstüne ataşı koyalım demiş hangimiz ki olacak bir de bunduracı varmış o da çökeliz demiş e o ataşın üstüne tulubun üstüne ataşı koymuş gelmiş onu ataşı yakmış. Neden yakmış? Bir kadın gelmiş ayakkabı ölçtürmeye gar o zaman ayakla ölçüsü alınıyordu, bu ayakkabıla dikiliyordu. Onun topuğunu görünce açık neyse oradan şey olmuş bu, maddevi manevi yönden gibi. Onun ataşı tulubu yakmış. Ötekini ki yakmamış. Demiş ki kö köyde duran, sen demiş, çökölesin tepesinde demiş, kim olsa demiş, ben evliyayın der demiş. Hiç e, köyün içinde demedi, şehrin içinde olmadı demiş. Bak demiş, topuğunu görünce demiş. Öteki biliyor gari, onlar birbirinin dilinden biliyor ya. Dırla, Böyle bu konuları büyükler bize anlatırdı da biz de bunları dinlet yenge. E bu zamana kadar, ya eh gari. <gülüyor> Sağ olun bu kadar olsun.